Yuh artık. Gördüm sabah din gördüm. Koskoca mahallendeki kırmızı bakkal dururken sen gittin süper alışveriş yaptın. Benim marketten zamanında az mı sakız arakladın? Az mı çikolata arakladın? Az mı üzüm arakladın? Az mı cips arakladın la? Sana söylüyorum ana kaçmış la. Vallahi yaptığı ayıp ya. Bil. Hiç olmazsa bir lafımı tamamla. Ondan sonra ben göreyim, Ondan sonra kaç ya. Hiç. Nerede? Tam Remzi Bakkal dediğim yerde. Kaçmış herhalde.